Match found. <gülüyor> ol, şey yok mu kanka mix? Var kanki. He, ee, niye oradan durdan konuşuyordam amına Ne bileyim ya. İş yerinde bana amına koyayım. Vah, Gelam. Gelam. Başka senin. Takas. Ay maşallah. Fighting a phoenix? Book your vacations now. This <gülüyor> Oğul V'ye başlamaya duymuyor musun sen beni? Selamünaleyküm. aleyküm. Duyuyorum. Aleyküm selam. <gülüyor> Bekleyin kanka ben orayı bir oklayayım sonra çıkın. Şu, biz şöyle yapıyorduk. Ellerini görelim bekle. Ben ben Q atıyorum. Reşil. Yerli olalım. Yuhar da, abi Yuhar da. Neutralize. Ah. Enemies pets. Yükselen Yükselen Neyse, eğikselen günü olmaz lan lan Sabah. Sabah. Sabah. Kerem, normal konuşsana lan, niye sık sesle konuşuyorsun? <gülüyor> Sabah, ses şey yapıyorum ne kızıyor? İnsanlar bir şey olmaz oğlum no, sen rahatsız olmaya yeter Taban Kabağın altısında kimse rahatsız oluyor lan İnsanlarla düşünürsen gel daha iyi diki Çok dar Stop down. Be good. Gelin lan ha Last player standing. I got that. Lakin dördi emediz. Yapacak bir şey yok. Allah <gülüyor> <gülüyor> aşkına niye takip etmiyorsunuz? Spike bana ver. Tamam, Herkes spiker de... takip etsin Ben deride. Ben onu TV. Opponent killed. Enemy spotted. Oh, I'm gonna... Remove. Oh. One oh. enemy remaining. Okay. Oh, Abi. Evet, ben de ne dediğini abi. konuşma de. daha iyi amına koyum. Ben de giren Ses yapıp daha Forward. Olabilir. Ben buraya görüş atıyorum direkt ağaçak. Ah. Yardıma gel buraya. Körüm. Solda solda direkt solda. Yine... Beni kör ediyorsun. <türk> Yav <türk> ya. penis Allah için şükürünü kullanma seni yavrum. Ben, beni kör ediyorsun la. Başka ki aradı yok ki. Beni de kör ediyorsun. Aman oldu, My power does not ebb. Ask for aid and you shall receive. Ama gelmezsin siktin belanı. Diyelim ki onlar <gülüyor> çok uzunsuz süslesene uzunlar gibi bu direkt girelim. Fight back fight Right here. kör kör girdim amına koyayım. It helps with accuracy. Sniper. I know Oho, herkes kafasına yürü oynuyor. Spike'ın peşinden giden yok diyeceğim de spike kimdi amına koyayım? Bebek, İstanbul'a Bekle, bekle, bekle, çık, çık, One enemy remaining. That's three. That's the one. Add the fuck here. Stay in range of oh, my okay. stim beacon and we'll mow them down. I oh, oh, oh. Hacı, siz gördünüz oradan girin ben burayı keseyim. Arkamızdan gelen olmasın maksat. Operatör var. Şere, gir gir. Şey, bir beye git. Hava kapatacak. Hava ya Hava kapatacak. Hava kapatacak. Hava kapatacak. Hava kapatacak. Hava kapatacak. found you. That's all that. Spike is listen. Enemy spotted. One enemy remaining. devam edebilirsin. Let's Kerem, bu kurtu bir sosta. Kerem, sesini mi kapatalım? Osman, nereye git? Nereye git? Buraya, King. Git be, git bu hayvana sat. Dördünüz alın oradan abi. al kaybın. Hata ben, ben ne zaman öldüm bakın o zaman tehlikedesiniz ama zamana Tamam. Tamam. Shift shift. Göz atacağım bakarsın. Enim, enim. da oradaydı. Yes. Here drop. Anyone need something? Eyvallah, Devam devam hadi. Aynen aynen. gidiyoruz böyle. Şey almak var, silah almaya var mı? Oğlum, ha, var <gülüyor> Bunlar bir serbeğiyiz. Muhtemelen. Söne ne lan? Ya, bir, bir kere boş şey yapma ya. Bir şey denemiştim. Solda direkt solda solda. Solda da var. Enemy ah. Last player standing. Hep aynı. Ya. Evet. Aman Allah kuyum kendimi çok güzey. güzel. Bak ben gidelim Kanka, ben vandal aldım ya, ondan oldu Vandal bana geldi biz B diyor <gülüyor> kerem, Gel lan gel buraya gel boşver lan tamam, alttan gel sen de şeyden su sulu yerden gel kanalizasyondan gel Kerem. adamlar oradan geldiğimizi anlamıyorlar. <gülüyor> lan. kerem flash <Öldüreceksin gülüyor> kendine ya. Flash <gülüyor> adam pasma taydınızydı Hadi olsun <bakayım>, ne oldu? Oha <gülüyor> <gülüyor> orada, orada gitme Briston gitme uh, on. One enemy remaining <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <so> <gülüyor> <gülüyor> The right fucking Yakaladık en azından adamları. Böyle koordineli gidelim abi hep haberleşelim. Kafanıza göre gitmeyin. Aldı aldı aldı aldı lan. Kaksana lan Kerem. Gelme gelme. Gelme. Gelme. Gel. Bak ben neymiş. siz var ya hiç ses yapmayın biz A'dan girelim. Bunlar A'ya dönersin bunları arkalayın. Tamam. Ben e, ses, e, ses yapmıyorum. Kamik sen de dalma kanka saatlerce bekledik. Kerem de beni bıraktınız buraya. Çıkma çıkma çıkma. Çıkma. Çıkma. çıkma. Oradalar ne yapıyor? Buradalar. Senin. No more. Beni Benim de Evet, burada bir şey ben. I am the hunter! Enemies spotted. Oh There. Of There. There. Off your feet! gay kut enemy remaining ay beber you standing last round in the half basalım kerem, B. kerem be kerem buranın için be Kerem guarde istemiyorsan be gel. Hadi lan adam ağaç. Kerem ellemeyin orada da ya. Hadi bakalım. Şey spy'da. Kerem Kerem. The <Gülüyor> begins. ses yapma. Çok hiç atmam şey. Atmam şey. Uh... Yeah. Sorry bro! Oh, okay. Our spike uh, is down! Take so, uh, yeah. up! I have the spike! Howdy! <laughs> One enemy remaining! Spike drop! I have the spike! Çek de uh, bende okay. arkama epeyem az. Gel yavaş yavaş be. Gel yeah, gel. Yeah. Kur. Kur kur kur kur. Hey. Switching sides. Herkes bura mı geldi? Solayla, solayla bize bırakın burayı B tutun. İşi, gerisi B'ye gitsin aynen. Ben aşağıda deneyim. Kerem B'ye git, Kerem. Aşağıda deneyim. Al, ha, sal kişi yeter, sal. B'ye sıkışmış ya. Bırakalım. Bu temelen burayı deneyecekler diye tahmin ediyorum ben. Değil bilirim. Bulamayın. Mold A ses yok. Bak şimdi Kerem yapıştıramama doğru. Ay Baş. A bir kişi var. şey şey burada alacağım ya. Oo iki kişi varmış. İki kişi. İkimiz sol şeyde öldüm yerde. way solda Aa, ona 2b 3a yapalım reloading Abi, siz base savunursanız zayıf savunur şu anda Need equipment. I need a drop. Need equipment. Get şey alalım. atabilir mi? Ben de <gülüyor> yok parası yok. Ben Kerem Allah. War raid. Bura bura bura. <gülüyor> Hepsi bir begins Aa, belir, ha Open var haberim Aldım Pasif mü? Baba One enemy remaining. Valorant. muhtemelen. Ah, ah, ah. Supay, bak, tamam tamam. bitmeyin. Spike burada. Gerek yok. Ben onun içinde pusuyum. Nereden vurdu. <gülüyor> Joke's over. Thirty seconds left. Last player standing. Ah ben. Ah ben. Ah ben. Ah ben. Ağa yelsen ya. Kol, bacak, el, el hiçbir şey yok amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> no more doubts. We're ready. Ben ben beye tutuyorum ya. Yani. Oğul kanka sen benim peşimi ne zaman bıraktın bakıp kaybediyorsun. Kanka ben yüzüne bakıyorum. Tamam ben de Burada yukarıdan hayli. o of oh atıyorum. Alın bak, çok boşladı. Bey gelirlerse gelecekler gibi. Kerem şey. git la beyi git. There You will not kill my allies. Hac 132 vurdum şeyce ya. Sık çık sol. 132 vurdum şeyce. Last <Yırıyor> player standing. I am. Thank you. Stealing We are strong, Oğlum, strong because we are together. Don't forget that haberimiz de Açma salamıyoruz ya. Daha Zaten Şeref, bana yak. bana. Allah al abi ne? I see the spike. Spike'a <gülüyor> <gülüyor> ru in their day be tane i got you bro atıyor. Bak. Görmedim ama. Korkunç. burda değmiş bizim adam. Aya boş kaldı. Ay, hem de tanker. İki kişi. Arka. Aynen iki kişi kaldı da. Ao. Oh Last player standing. Git git be git Buraya. <türüyor> Spike planted. Çalıştığımı dışarı çıkın Hayda Adamlarda köpek gibi para var Acı biz silah aldığımız oynuyor, oynayabiliyoruz Silah almadığımız alıyoruz adamlara amına koyun Kanka bunlara var ya rush atalım rush B boş kaldı bir sefer Hacı, heyket burda mı? Baş attık mıydı? Bunların beyni şaşıyor. Aynen. Gel, gel kanka, aşırıdan dal alın. dalma. Dur, dur. Aya dalma. A, A sıkıntılı. A boş gibi zaten. Bekleyin. Adamlar... Kutu, kutu. Ses yapma. Ses yapma. Enemy removed. Enemy Helal. Helal, helal. Enemy <gülüyor> spotted. Git beye git, arka git, sol. One enemy remaining. <gülüyor> Beylerinden geliyor herhalde çeken out cross 20000 kekekle state vermeyelim bak <gülüyor> gel kankaraş atalım gel kanka direkt alma ya talak mı Duruma göre dalalım. Tamam, bekle, ses varsa yer, dalalım dalalım. Tamam, ben göz attıktan sonra girelim ama. Ses varsa dalma, ses yoksa dal. Var mı ses? Duymadım. Ah ah ah ah. Ya bir saate daha vermiş. Erkan, Arkan öyle. Arkan. gele bakıyorum. enemy spotted. I see the spike. Feder dönül. Epemon all <gülüyor> the Dönsene Kerem. Kerem, abile. vision. Spikes here. operatör vardı. Nereden? Out of charges. uzun There. seconds left. dikkat geliyor tanki 10 seconds left da last player standing ya geç bizde ya between us and victory abi vermeyelim ya beyi boş bırakmayın Altyazı Abi gördüğünüz söyleyeyim, biz koşup, koşup gelelim yani. Forward. <Gülüyor> oldu? Hemen aynı taktik, bekle. Kuşuyorlar çünkü. <Gülüyor> Henal Beda ama. Allah'ın kıyameti şu işe çıktı. You will not kill my allies. Gel. Şu işe çıktı. Şu işe çıktı da ya. Still got it. Enemy spotted. Birim dayan saniye. kanka. Geldik. Alexander. Oyo. The logo name. Spike planted. Last player standing. 70 <laughs> <inaudible> over. You're dead. One enemy remaining. <inaudible> oh, <inaudible> Sudden death. Still to do? şeyler bak çok önemli ya. Aynı. Sorunun çok önemli. ha dikkat edin. Yavuz. Salmak. Salmak tamam mı? Herkes Yine daha geldi. Düştü, ben bekleyeceğim. Değil abi. Değil abi bitim. Değil bitmiştik. Tamam. İndiracaksın. Onu kovam. Başlayacak mı diyorsun? Başlayacağız. Karanka. Harika. Direk diyor. Tamam. Ama yoksa varsa başlamayacağız. Tamam. Ah teşkil. O katil mi İçeriden buradan Ayza beni. War bu da. Ya lan be. bu ya? Birisi e Sa, saan da, saan da. No chance. Tamam, güzel oynayın. Saan var bir de. Bir. Ben, ben, ben, ben sıfırka bakıyorum. Ha, siktir ya. B'den gelmiş arkamızdan. Sonunda. Last player standing. Yapma be. Ne Nereye Ge Geç ki, Geç, yol, git, kanka. Tünele git tünele git tıkamıyım ki Tünele git Şunun olduğu yerde Şu adam geliyor geldi Can öyle git Can bası öyle Can git bası, aynı, aynı. Can, tam, tam, tam. Can bası öyle git Can bası öyle şey git